Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Nerf Gun Game oynayacağız. Ee, i̇lk defa çekiyorum bu oyunu kanalda ee, biliyorsunuz. Zaten daha önce hiç çekmemiştim. Şimdi başlıyoruz. Ee, oyunumuz şöyle oynanıyor. Ben 120 seviyeyim. Ee, şu şekilde basılı tutarak rakibe ateş ediyoruz. Rakip bizi ateş ettiği zaman ee, elimize ekrandan yani parmağımız ekrandan çekiyoruz ve yine pusuyoruz. Eboy'nu indirebilirsiniz. Altına atacağım zaten. Linkin oradan da bakabilirsiniz. Doğum biliyor musunuz? Bunları bilgisayarda daha rahat oynarım ben. Evet GoPro'nun başını birazcık yukarı kaldırdım. Evet mesela bunu ki Benim şöyle koca bir silam var. E, bir saniye. Görüyorsunuz değil mi? Evet reklam verdi. O zamana kadar e, birazcık bekleyeceğiz. Bekliyoruz. İndirebilirsiniz. Tamam reklam bitti. Bir dakika. GoPro'nun başını biraz daha yukarı kaldırdım. Tamam bence bu kadar iyi. Evet daha iyi oldu şimdi. Burada bize sandık açmamızı istiyor. Yani bir sandıktan şu at kafası çıkacakmış. Hangisi acaba? Bir. 2 Üç. Hadi be üçünden de çıkmadı. Neyse olsun. Hiç şey az. Ee, bizim böyle oyunlarda hep hani Brawl Stars benzeri e, görevlerimiz oluyor arkadaşlar. O da şu şekilde bakın. Kısa görev diyor. 3 seviye tamamla 200 altın veriyor falan. Ee, bunun içinde 4 tane pardon 10 tane görev tamamlamak istiyor. Şuradan bir bakalım neleri yapabiliriz. Ee, 8 seviye tamamla 3 seviye tamamla tamamdır. Başladık şu anda. Bunlar yukarıdakilerin canları bu arada. 27 falan bu sayıra canları. Evet saklandık. Ve sıkıyoruz şimdi. Sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık. Hadi öldün sen öldün. Evet bütün altınları da topladık zaten. Hop evet bunu da bulduk. Burada. Şu kutularda krabiyesi karıba içinden ne çıkacak merak ediyorum. Neyse. Şöyle. Dik ekranda oynanması kötü oyunum. Yine de ekran verdi. Bekliyoruz. 11 saniye var. Evet. 4 saniye. Hadi bit artık. Evet. Sen de öl bakalım. Buna da sıkı tak. Evet. Geber. Ve son üç mermiyi slow motion birlikte vurdu. Onu. Tamam bu da bitti. Tamam. Tamam. Evet bir görevi tamamladık şu anda. 3 seviye tamamla dedi. 200 altın ve aldık 200 altınımızı. 5 e, görev oldu arkadaşlar. 4'lü 5 oldu. Yani tamamladık bir tane daha. Bir dakika hop hop hop hop hop hop, hop. Evet. 4'lü. Vay. Hadi öl artık. Oha 60 yanılır. Evet pustum. Bir dakika görme. Ve evet. Bu da gitti. E, sonuncu seviyemiz. Bu arkadaşın da 60 canı var. Sık sık sık sık sık sık sık. Ve. Hadi. Son iki mermiyle birlikte bunu da. Öldürdük arkadaşlar. Hadi. E, hadi çıkalım şuradan. reklam bekliyoruz tamam şimdi şuraya bir bakalım ee, 500 e kilidine aç diyor ben açmayacağım doğru düzgün bir şey vermiyorlar çünkü ya bir açayım ya belki verir a çıkartamadığımız at kafası çıktı gördünüz mü bunu sandıklardan çıkartamadık buradan rastgele çıkarttık vay be şimdi çıktı tamamdır ee, ender olsa da olsun yani kalabilir daha bir sürü karakterim var zaten. Nere ödülmüş. Tamam ya at kafası kalsın. E, burada karakterimizin efektleri var. Yani bir maçı kazandığımız zaman vesaire bitirdiğimiz zaman. E, bu şekilde böyle dans ediyor. Seviniyor. Böyle efektler var. 250'ye rastgele bir tane kilit açalım. E, tamam. Daha da almak istemiyorum. Şuraya bakalım. Görevlere. 8 seviye tamamla demiş. Eee. Bin dart patlat demiş. Bin dart. Biz 502 tane patlatmışız. Tamamdır. Şu anda bunlar diskoda. Hop hop hop hop hop hop hop. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop. pop hop hop hop hop. Evet sen de öl bakalım. Evet o da öldü. Bunun 10 canı var zaten. Bu hiçbir şey. 50 canlı uzun. Öldürmemiz sürecek. Evet. Hadi öl artık. Ve bu da öldü. Sıradaki gelsin. Ne? Şu paketi nasıl alacağım o zaman ben? Ha, hediyeyi aç diyor. Açalım bakalım. Yine reklam verdi. Bekliyoruz. Her seferinde reklam veriyor çünkü. Ee, bir şey de. Bekliyoruz şu an. Tabii biterse. Hadi. Tamam. O oh, efsanevi Tavuk kostümü çıktı Nasıl efsanevi bunu sorabilir miyim Alt kafasının bir de Ender olmasına rağmen daha iyiydi bence ee, Şöyle gidelim Gördüğünüz gibi e, sıraımız şu kadar var Yani şunlar falan benim Bu paralı Yani alabilirsem alacağım onu da bir videoda Evet bu VIP özel e, Abonelik istiyor arkadaşlar Onu söyleyeyim bu arada abonelik istiyor evet pidim bitmeye başladı ee, şuradan bir vuralım hemen Birkaç seviye daha geçeceğim bitireceğim zaten şarjım 20'ye indi yani evet bu da gitti hop hop hop hop 52 canı var yani 60 biz azalttık biraz. Evet. Vur, vur vur vur vur. Vur vur vur ve hadi işlersin hadi hadi ve evet. Nasıl ya? sandi git ve evet. Bu koca olan bizi biraz zorladı. Şu 8 seviye tamamlama görevini yapalım da yine reklam. Bekliyoruz. Kapanma lütfen kapanma. Kamera kapanıyor. Gide bir de. <gülüyor> Bıktım reklamlardan ya. Her oyunda hep böyle oluyor. Zaten. Evet bu da bitti. Şimdi bakalım şuraya. 250 kilidin açtı dedi Ender. Akit çıkın. Tavuk dansı çıktı. Bir dakika şuraya da bakalım. 6 seviye tamamlamışız. Son 2 seviye kaldı. Bakın tamamlamamız gereken. Onları da tamamlayalım hemen. Evet. kız jimnastik yapıyor. Ya bir bakma ya. Ha, geri zekalı ne oldu kaçırdın mı? Seni de şöyle vurayım Totondan. Hop hop hop hop hop hop. Hayır. Çok hızlı bakıyor. Ve son 3 mermisin motion'ına bum. Evet. Bunu da aldık. Hadi son bir maç daha. Bu da sizin için gelsin. Reklam verdi yine. Lanet. Tamam. Evet şimdi dart vurmacı yapıyoruz. 25 vurdum. 25 vurdum. 50 vurdum. 50 ile 5 birden vurdum. Hadi be. Olsun olsun bu kadar yeter. Toplamında vurduğumuz dartta 130 altın kazandık. Evet sekiz seviye tamamla dedi. Sekiz seviyemizi tamamladık ve dört yüz altınımıza aldık. Evet hop hop hop hop hop, hop. O bin dart vurmayı da tamamlayacağım bu arada şimdi. Dokuz yüz altmış iki, dokuz yüz altmış bir dart vurmuşuz çünkü. Yani şu kadar yakınlaşmışken sayıyı onu da tamamlayalım artık bu videoda. Prim bitmeden. Bir dakika. Zorlaşıyor. Gittikçe çok zorlaşıyor ya oyun. Pop pop pop pop pop pop ve boom. Şu slow motion abi var ya. Çok seviyorum ya. Daha ağır çekimle geliyor. Havalı bir şekilde. Evet. Rekran bu sefer 5 saniyesi var. Kısa geçti. inanamıyorum. Ve bin dart görevini de tamamladık. En zor görevi tamamladık. Efsanevi bir karakter çıkardık hatta. 7 e, görev tamamladık arkadaşlar. Şimdilik ben videoyu burada bitirmek istiyorum. E, bunu beğendiyseniz yani ikisini 3'ünü de getirebilirim. Ama kanala zaten e, yavaş yavaş video atıyorum artık. E, videomu burada bitiriyorum ve bay bay. Bir dahaki sefer Roblox mı Neyse.